Merhabalar, 5 Haziran 2022 tarihinde Satürn'ün 25 derece kova burcunda retro harekete başlayacağını görüyoruz. Satürn artık klasik hale getirdiği yaz aylarında Satürn retrolarıyla hale oluyoruz, genel olarak jenerasyon gezegenlerinin retrolarıyla. Bu videoda bu Satürn retrosu sürecinde neler yaşayabiliriz, ne gibi değişimler söz konusu olabilir, bunlara odaklanacağız. Satürn'ün bu süreçteki e, gezegensel etkileşimlerine bakıyor olacağız ve e, burçlara ilişkin akabinde e, yorumlarımı da paylaşıyor olacağım. Satürn retrosunda e, burçlar e, ne şekilde hareket etmeli? Genel itibariyle Satürn retrosu bizlere ne gibi değişimler getirir? Bunlara bakacağız. Evet, Haziran'ın başında başlayan Satürn retrosu 23 Ekim'e kadar devam edecek arkadaşlar. Aylar süren bir etkiden bahsediyoruz. Satürn biliyorsunuz zamanın efendisi, karma'nın efendisi. Dolayısıyla buradaki karmik etkinin çok yoğunlaşacağı bir süreçten bahsediyor olacağız. Ve Satürn 18 derece kova burcuna kadar da geriliyor olacak arkadaşlar. Aslında Satürn'ün 2023 itibariyle yavaş yavaş balık burcu ziyaretine hazırlanışının Son sinyalleri bu süreçte şöyle bir geçtiğimiz iki yılı gözden geçirmek için bir takım fırsatlar yakalıyor olacağız. Evet videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmamış arkadaşlar. Desteklerini göstermek için ve yeni gelen videolardan anında haberdar olabilmek için abone olabilirler ve bildirimleri açabilirler. Ee, bunun yanı sıra beni instagram opikusastöleci hesabından da takip edebilirsiniz. Artık orada da biraz daha aktif olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet satürnden biraz bahsedelim. Biraz e, sohbet havasında ilerlesin istiyorum e, bu etkileşim. Satürn nedir? Retrosu ne şekilde ilerler? E, bunlardan bahsediyor olacağız. Satürn, e, astrolojide özellikle zamanın ve karmanın efendisi olarak kabul edilen, mitolojik anlamda e, zaman tanrısı Kronos ile ilişkilendirilen bir gezegendir. Satürn... E, Sembolizmasına baktığımız zaman özellikle Grek e, Yunan mitolojisinde elinde bir orak olan e, öldürücü bir orak darbesine hazır bir e, fotoğraf karşımıza çıkıyor. Özellikle e, tabii Roma ve e, Yunan mitolojisinin arketipleri bazen birbirleriyle örtüşmüyor olsa da e, zaman tanrısı olarak kabul edilen Kronos ile ilişkilendiriliyor Satürn. Roma mitolojisinde ise tarım, bolluk ve bereketi sembolize eden Satürnüs olarak e, ilişkilendiriliyor. Evet, Satürn e, özel olarak en hakim görüşte karmanın, zamanın efendisi olarak kabul edilir. E, dolayısıyla aslında zamanın bir şekilde en büyük değer olduğu ve zamanın herkesi, her şeyi erittiği gerçeğiyle yüzleştiğimizde Satürnü de, ee, bu anlamıyla zamana karşı direnilmeyeceği zamana karşı çok e, keskin çözümler bulunursa ancak Satürn'le mücadele edilebileceği gibi bir etkileşim e, karşımıza çıkmakta. <gülüyor> Satürn, Oğlak Burcu ve e, klasik astrolojide Kova Burcu ile yönetilir. E, ancak daha ziyadesiyle Oğlak Burcu ve 10. ev tarafından yönetildiğini görüyoruz. Satürn'ün sosyal itibar, prestij, kariyer Gelecek, anne, baba, ebeveynler, patronlar, devletler, hükümetler bir şekilde güç ve otoriteyi elinde bulunduran kişiler, kurumlar ve durumlar ile de ilişkilendirilir. Aynı zamanda bizim toplumsal statümüzü, toplumsal rolümüzü göstermiş olduğu için mücadele ile yaratmış olduğumuz geleceğimiz statümüz, mesleğimiz itibarımız da yine satürn ile ilişkilidir. Satürn genel itibariyle bir burçta iki buçuk yıl kadar e, seyir halindedir. E, haritalarda özellikle 10. evde ve e, oğlak burcunda yönetici pozisyondadır. Çok iyi çalışır. E, dolayısıyla bu alanda özellikle kariyer, gelecek ve sorumluluk bazında e, ciddiyetle olaya yaklaşan bireyler e, Satürn'ün uzun vadede e, meyvelerini toplamaya başlayacaktır. Hareket, çalışmak, emek ve sorumluluk yine Satürn'le ilişkilidir arkadaşlar. E, dolayısıyla burada özellikle e, zamanı nasıl değerlendirdiğimiz tam anlamıyla Satürn'ün sınavlarıdır. Evet, e, <gülüyor> burada bilhassa Satürn'den bahsederken aslında Satürn'ün ve Karma'nın e, nasıl çalıştığını, zamanın bizim lehimize mi yoksa lehimize mi çalışacağı Tam anlamıyla zamanı nasıl değerlendirdiğimiz, hangi niyetlerle, hangi çaba ve emekle nitelendirdiğimizle ilişkilidir. Dolayısıyla bu süreçte özellikle Satürn'ün retroya girmiş olduğu süreçte işte bu değerlendirmeler bir bir önümüze dökülecektir. Uzunca da bir zamanımız var arkadaşlar. Ortalama 5-6 ay kadar bir sürecimiz var bunları değerlendirebilmek adına. Bu süreçlerde bu farkındalıklar, zamanı nasıl kullandığımız, hayatımıza, Çıkan fırsatları nasıl değerlendirdiğimiz, samimiyetimiz ve iyi niyetimiz sorgulanacaktır. Satürn retro olduğu zaman bazen zamanı bereketsiz kullanıyormuş hissiyatı gelebilir. Sağlam bir adım atmak, kalıcı bir başlangıç yapmak her zamankinden zor olabilir. Sorumlulukların gözden geçirileceği, özverili davranışların sergileneceği, özellikle gelecekle alakalı kaygılı durumların artabileceği, Güvenle alakalı, sadakatle alakalı problemlerin yaşanabileceği bir süreçten bahsedebiliriz. Çünkü e, burada özellikle dediğim gibi bu sorgulamaların olmasının temel sebebi Satürn'ün tekrar düş serine başladığında neyin nerede yapılması gerektiğini tespit edilmesiyle ilintilidir. E, dolayısıyla Satürn retrosu sürecinde Hiçbir konuyu yarım bırakmamamız gerekir ve bilhassa Satürn'ün düz seyrinde kova burcu transitinde yarım bıraktığımız konular varsa işte bu retrolarda tekrar karşımıza çıkacaktır. Tamamlamak ve geri dönüp göz atmak için de biçilmiş bir kaftandır aslında bu süreçler e, bu şekilde dikkat çekiyor. Evet e, Satürn retro süreçleri artık karmanın çalıştığı ve düzenlendiği taşların yerine oturduğu bir süreçtir. Dolayısıyla Satürn'ün retrosunun aslında karmik anlamda e, çifte doz e, şeklinde çalışacağını söyleyebilmek mümkün. Eğer geçmişte kötü yaklaşımlarda bulunduysanız, kötü niyetli yaklaşımlar ve kötü niyetli niyetlerle harekete geçtiyseniz veyahut hareketsiz kaldıysanız işte bu retro sürecinde size ders niteliğinde bir takım zorluklar karşınıza çıkabilir. Ancak geçmişte iyilikler yaptıysanız bunların da mükafatını alacağınız bir süreçtir. Aslında tam anlamıyla bir hesap kesimi e, sürecinden bahsedebiliriz. Evet bu sene itibariyle özellikle e, 4 Haziran civarında Satürn retrosunun e, başlaması. E, aslında zaman mefumuyla aramızdaki ilişkinin de tam anlamıyla kesileceği bir süreci işaret eder. Esasında her şey... E, zamanın döngüsel olduğunu düşünecek olursak her şey yaşanmış ve bitmiştir. Ve bu noktada artık e, zamanın nasıl işlediği, zamanın nasıl çalıştığı konusunda e, dediğim gibi herkesin niyetlerine göre e, bir hesabın kesileceği süreçler olacaktır. Yaz ayları. E, genel itibariyle Satürn retrosunda bir sınırlandırılma, kısıtlanma, endişe ve korku durumu olabilir. Yaz ayları bizler için biraz zorlu geçebilir. Evet. Sorumluluklarımız çok artabilir. Ee, hayata karşı, dünyaya karşı, etrafımızdaki durumlara, süreçlere karşı güvensizlik duygumuz çok artabilir. Dersler zor gelebilir. Hayatımızdaki dersler, deneyimler zor gelebilir. Ee, bununla beraber özellikle bu kontrolden çıkan durumlara e, karşı yeni bir yaklaşım benimsemeli ve mücadele etmekten geri durmamalıyız. Evet 4 Haziran'dan Satürn Retrosu başlıyor 25 derece Kova Burcunda başlayacak. Burada özellikle Satürn Retrosu'nun başladığı süreçlere bakacak olursak etkileşimlerine şöyle bir göz atacak olursak. Retro Merkür'ün düz seyriğine başladığı günden itibaren özellikle Satürn'le bir kare görünüm yaptığını görüyoruz. Yani Satürn Retrosu başlar başlamaz hemen Merkür'le bir kare görünüm yapıyor. Ee, Haziran ayının ilk günlerinde Merkür-Satürn karesi e, bilhassa düşünce anlamında, iletişim anlamında e, gecikmeler, e, yanlış anlaşılmalar, e, kafa karışıklığı, netleşememek, yanlış anlaşılmalarla beraber gelen ilişki sorunları, e, bazen yalanlar, dolanlar, sırlar e, gibi temaları ön plana çıkabilebilir. Yani bu süreçte hemen Satürn retrosu ile beraber bir takım yalanlar ortaya serilebilir, bazı yanlış anlaşılmalar ortaya dökülebilir arkadaşlar bunu göz önünde bulundurmak gerekecektir. Hemen başlar başlamaz bu etkiyi hissedebiliriz. Özellikle sabit burçların son derecelerinde. Evet devam ettiğimizde 13 Temmuz tarihinde Venüs ve Satürn arasında güzel bir üçgen açı oluşacak. 24 derece ikizler ve 24 derece kova burcunda. Tabi satürn retro pozisyonda özellikle geçmişteki ilişki potansiyelleri ve maddi olanakları tekrar yakalayabileceğimiz bir durumdan bahsedebiliriz. Satürn'ün bu etkileşimiyle beraber tabii ki her birimiz kendi niyetlerimize göre hareket edişlerimizi alıyoruz. 31 Temmuz'da Merkür-Satürn karşılığında meydana gelecek. Merkür 22 derece aslan burcundayken Satürn'de 22 derece kova burcunda olacak. Burada pratik olmak, hızlı hareket etmek ve bir taraftan bizi engelleyen, sınırlayan durumlar arasında kalmak gibi çelişkili bir, bir, bir hal söz konusu olabilir. İkilemde kalabiliriz. Kafamız karışabilir. Bu tarz etkileşimler söz konusu olacaktır. 7 Ağustos'ta Mars-Satürn karesi var. Mars 22 derece boğa burcunda bulunacak ve Satürn'de 22 derece Kova burcunda bulunuyor olacak. Bu biraz tabii ki sert bir etkileşim, baskıcı bir etkileşim. Özellikle güç sahibi olan kimselerin gücünü kötüye kullanabileceği, tartışmaların, agresyonların yükseleceği veya öfke enerjimizin, cesaret enerjimizin kırılacağı bir süreçten de bahsediyor olabiliriz. 14 Ağustos'ta Güneş-Satürn karşıtlığı olacak. <gülüyor> Çok özür diliyorum. Boğazımla ilgili uzun zamandır sıkıntılar yaşıyorum. Evet Güneş-Satürn karşıtlığı dedik. 14 Ağustos tarihinde bu da özellikle bilhassa hükümetlerin, devletlerin, otorite konumundaki kişilerin bir takım baskıcı tutumlarından e, dolayı çıkabilecek sıkıntılar ve sınırlamalara işaret ediyor olabilir. 28 Ağustos tarihinde Venüs-Satürn karşıtlığı var. İşte bu da özellikle parasal konularda biraz zorlanacağımız ve ilişkisel anlamda da güven teması alanında sınılacağımız bir süreci işaret etmekte. Eylül ayında ise 28 Eylül tarihinde Mars-Satürn üçgeni var. Bu güzel bir açı. Ee, artık Satürn 19 derece Kova Burcuna kadar gerilemiş olacak ve Mars ile etkileşimi yeni girişimlerde bulunmak, artık harekete geçmek adına bir takım fırsatlar sağlayacaktır. 12 Ekim tarihinde, pardon 14 Ekim tarihinde Venüs-Satürn etkileşimi var. Burada da özellikle kalıcı ilişkiler, maddi anlamda düzen ve istikrar sağlayan bağlantılarla alakalı şanslı etkileşimler olacak. Ve son olarak 23 Ekim'de Satürn Retrosu bitmeden hemen evvel Merkür ve Satürn arasındaki güzel etkileşim. Aslına bakarsanız Satürn Retrosu Merkür ile etkileşimle başlıyor. Merkür Satürn karesi ile başlıyor. Ve Merkür Satürn üçgeniyle bitiyor. Yani zor başlıyor ama güzel bitiyor arkadaşlar. Süreçte demek ki bir takım dersleri artık alıyoruz ve sistem bizi destekliyor gibi gözüküyor. Evet Satürn retrosuna dair söyleyeceklerimiz bunlar. Peki burçları neler bekliyor olacak? Hızlıca onlara da bir göz atalım isterseniz. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Satürn retrosu kova burcunda sizin haritanızın 11. evinde etkili olacak. Burada özellikle sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınızla alakalı bir sınav sürecinden geçebilirsiniz. Sosyal çevrenizi yeniden gözden geçirmenizi sağlayacak deneyimler söz konusu olacaktır. Bununla birlikte hayalleriniz, hedefleriniz, vizyonunuz, kariyer gelirleriniz, ilerlemek istediğiniz e, ünvan, terfi, kadro, durum her neyse bunlarla alakalı hak edişlerinizi almaya başlayacağınız bir süreç olacak eğer bu dönemde işler biraz ters gidiyorsa retro öncesi sürece lütfen bir göz atın derim. Çünkü e, ekilenlerin biçilmeye başlandığı bir süreç, e, emek eksikliği olabilir, niyet eksikliği veya yanlışlı olabilir. Bunların gözden geçirilmesi gerekiyor açıkçası. Umarım keyifli bir süreç olur. Sizin için e, farkındalığı yüksek bir süreç olur. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili boğaburçlarım. Satürn'ün kova burcu içerisindeki retro hareketi sizin haritanızın 10. evinde, haritanızın tepe noktasında. Demek ki sosyal itibarınız, imajınız, medeni durumunuz, ünvanınızla alakalı bir e, gözden geçirme sürecinden geçiyorsunuz. Belki bu da neye kadar kariyerinizle alakalı çok çabaladınız, çok uğraştınız. Sürekli olarak doğru olanı yapmaya gayret gösterdiniz ama emekleriniz hep güvercin adımlarıyla karşılık buldu. Eğer böyleyse bu süreçte artık karşılığını bulmaya başlayacağınız, gerekli makamlarca dikkat çekeceğiniz bir süreç olacaktır. Ancak e, yeterince emek gösterilmediyse, çaba ve performans sağlanmadıysa bu süreçte aynı zamanda bir takım Düşüşler, savruluşlar da söz konusu olabilir. Tekrar dönüp telafi etmek için işte retrolar bizlere fırsatlar sunar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları. Satürn Retrosu burcunda sizin haritanızın 9. evinde etkili olacak. Burada özellikle inançlarınız, hedefleriniz, değer yargılarınızla alakalı bir sınanma süreci var. Kendi entelektüel kapasitenizi sorguladığınız bir süreç olabilir. Keşke bu konuda da eğitim alsaydım, keşke kendimi bu konuda geliştirseydim deyip belki bu alanda çalışmalar yapabilirsiniz. Yurt dışı veya hukuksal meselelerle alakalı gündemler tekrar karşınıza gelebilir. Hak edişlerinizi almaya başlayacağınız bir süreç olacaktır. Burada dediğim gibi işler biraz ters gidiyorsa geriye dönüp bakmakta fayda olacak gibi gözüküyor. Özellikle davaları olanlar artık yavaş yavaş e, işin son raddesine yaklaşıldığını Hissedebilir tabii ki adli tatilden önce olursa arkadaşlar. Ee, burada tabii inançlar sorgulanıyor, niyetler sorgulanıyor ve e, özellikle kendi hayatınızın işleyişi hakkında bir takım kararlara varıyor olacaksınız. Sevgiler, hoşça kalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Satürn kova burcunda retro hareketine başlayacak. Bu retro hareket sizin haritanızın 8. evinde etkili. Burada büyük meseleler, krizler ve dönüşümlerden geçmiş olabilirsiniz. İşte şimdi bunlarla alakalı hak edişlerin artık alınmaya başladığı bir süreç. Karşınıza çıkan borçlar, krizler, zorlayıcı durumlar. Bunlarla mücadele etme biçiminiz gözden geçiriliyor olacak. Belki birçoğunuzun karşısına büyük destekler çıkabilir. Belki birçoğunuz insanlara destek olmak zorunda kalabilirsiniz. Bu sizin karmanıza doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla büyük paralar kazanabileceğiniz, Büyük düşünmenizin faydalı olacağı, krizlerin de üstesinden gelmenizin gerekli olacağı bir süreçten geçiyor olacaksınız sevgili yengeç burçları. Umarım farkındalığı yüksek bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları. Satürn Retrosu 7. evinizde. Özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler alanında bir karmik döneme giriş yapıyor olacaksınız. Bu dönemde özellikle bir evlilik kararı almak, yeni bir atmak çok uzun vadeli olmayabilir veya bazı karmik faktörler barındırıyor olabilir. Ancak ikili ilişkiler namına yeterince emek gösterdiyseniz, yeterince çaba sarf ettiyseniz sizi gerçekten yukarıya taşıyacak, size güven tesis edecek kimseler karşınıza çıkabilir veya mevcut ilişkinizde artık ayaklarınızı yere sağlam basabilir sevgili aslan burçları. Umarım farkındalığı yüksek bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili başak burçları. Satürn'ün kova burcundaki retro hareketi 6. evinizde etkili olacak. İş hayatınız, birlikte çalıştığınız kişiler, sağlığınız, iş düzeniniz ve rutininizle alakalı bir geri dönüş süreci. Burada özellikle... İş hayatınıza dair veya ekibinize dair, birlikte çalıştığınız kişilere dair vermiş olduğunuz emekler varsa, bunların mükafatını almaya başlayacağınız, eğer bu alanda yanlış ilerlediğiniz bir takım süreçler varsa, bunların da karşılığını alacağınız bir süreç var. E, tabiri caizse ilahi adaletin işlemeye başladığı bir süreç. Karma artık harekete geçiyor. Eğer bu süreçte bir takım e, zorlayıcı süreçlerden geçiyorsanız şayet, Bunlarla ilintili olarak e, esasında niyetlerinize şöyle bir geriye dönüp bakmanızda fayda olacaktır. Ve bunu toparlamak için size bir takım imkanlar da sunulacak. Evet size farkındalığı yüksek bir süreç diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları. Satürn kova burcunda 5. evinizde retro harekette olacak. Özellikle çocuklarınız, eğlence anlayışınız, hobileriniz, sanatsal aktiviteleriniz ve aşk hayatınızla alakalı karmik bir sürece giriyorsunuz. Burada karşılaşacağınız yeni partnerler sizin hayatınızda daha büyük ruhsal deneyimlere sebebiyet verebilirler. Tabii aynı zamanda bu süreç sizin ne ile mutlu olduğunuzu anlamanız açısından da fayda sağlayacaktır. Geçmişte çok fazla e, laylaylam tavırlarda olduysanız bunların ceremesini çekebilirsiniz. Geçmişte çok fazla çalıştıysanız bunların artık mükafatını alıp hayatın biraz da eğlenceli taraflarını görmeye başlayacağınız bir süreç aktive olacaktır. Umarım farkındalık dolu bir süreç olur sizin için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Satürn'ün kova burcu geçişi ve retro hareketi dördüncü evinizde etkili oldum. Burada Satürn'ün 4. ayınızdaki retro hareketi özellikle ev, yuva, aile konuları ve gündemleriyle alakalı karmik bir döneme gireceğinizi gösteriyor. Aileniz için, aile büyükleriniz için, konforunuzu sağlayabilmek için elinizden gelen mücadeleyi verdiyseniz artık yavaş yavaş mükafatlarını almaya başlayacağınız bir süre. İçsel anlamda bir huzursuzluk hissediyorsanız, artık yerinize ve kabınıza sığamıyorsanız belki de bir değişim zamanı gelmiştir sevgili kova burçları. Durumunuzu değerlendirmek, nasıl mutlu olduğunuzu, nasıl huzurlu olduğunuzu tayin etmek adına önemli bir süreç olacaktır. Umarım farkındalık dolu bir dönem olur sizin için. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları, Satürn'ün kova burcundaki retro hareketi 3. elinizde etkili olacak. Özellikle zihinsel anlamda kendinizi çok yorgun hissettiğiniz, düşünceleriniz, yaşam anlayışınız ve e, iletişim becerilerinizle alakalı, sorgulamanız gereken durumlar yaşadığınız bir süreç söz konusu olacak burada bilhassa düşünce yapınızın değişeceğini görüyoruz söylenen sözler havada kalabilir yapılan bazı anlaşmalar sizi yorabilir yakın çelenizle ilişkilerinizi yeniden gözden geçireceğiniz ve eğer bu alanda bazı eksiklikler ve hatalar varsa telafi etmeniz için uygun bir sürece gireceksiniz sevgili yay burçları ve e, lütfen kendinizi yormayın zorlamayın Zorla kendinizi ispat etmeye çalışmayın derim. Umarım güzel bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar. Satürn Retrosu ikinci elinizde etkili olacak. Bu süreçte maddi konular, kaynaklarınız, değer algınız, kendinize etmiş olduğunuz değerler, gereksiz harcamalarınızla alakalı bir takım sınavlar verebilirsiniz. Süreçte özellikle... Kendi değerinizi yeniden inşa etmek adına hangi materyallere anlamlar yüklüyorsunuz bunları gözden geçirmeniz faydalı olacaktır. Umarım farkındalığı dolu bir süreç olur sizin adınıza. Bu dönemde özellikle ekonomik durumunuzla alakalı bazı değerlendirmeler yapmanız, bütçe dengesini hesaba katmanız önemli olacaktır. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Burcunuzdaki satürn'ü misafir ederken şimdi retro hareketiyle Yüzleşiyor olacaksınız birinci evinizde kendinizle alakalı bütün karmik düğümleri, tıkanıklıkları, blokajları, sorunları, engellenmeleri, engellemeleri ortaya çıkaracağınız bir süreç. Özellikle hangi alanlarda kendi gelişiminizi desteklediniz, hangi alanlarda ilerleme katettiniz, hangi alanlarda bir durağan enerji içerisindesiniz bunlarla alakalı farkındalıklar oluşacaktır. Bu süreçte imaj değişikliğine gitmek, çok büyük radikal kararlar almak sonradan biraz keskin sonuçlar doğurabilir. O yüzden hak edişleri toplama zamanı diyorum. Umarım sizin adınıza farkındalığı yüksek bir süreç olur. Hoş, hoşça kalın arkadaşlar. Merhaba sevgili balık burçları. Satürn'ün kova burcundaki retro hareketi içsel bir yolculuğa hazırlayacak sizlere. Özellikle kendinizi hangi alanlarda yalnız hissediyorsunuz? Önünüzdeki tıkanıklıklar, blokajlar nedir ve bunun aslında bilinçaltınız kaynaklı olduğunu tespit edebileceğiniz bir süreç olacaktır. Geçmiş korkular, yargılar, yanılsamalar, kızgınlıklar, blokajlar, engellemeler. Travmalarınızı çözmeye gayret gösterin. Bu dönemde vermiş olduğunuz kayıplar varsa bunları telafi etmek için bir şansınız olacak. Aslında iyi niyetli ilerleyenlerin kayıplarını telafi edeceği bir süreç. Ama... Gizli bir takım projelerimiz varsa bunlar da elden geçirilecektir. Unutmamakta fayda var. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar satürn retrosuna dair aktarmak istediklerim bunlar. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusansöyloji hesabı veya opikusansöyloji.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.